Arkadaşlar bugün size püskül yapımını göstereceğim. Ben bunları önceden hazırlamıştım bu şekilde. Bu sentetik iple yapılmış bir püskül, bu polyester iple yapılmış bir püskül. Bunlar polyester ip, normal bildiğimiz dantel ipleri, çakmağımız, makasımız ve bir adet mukavvamıza ihtiyacımız var ya da karton da olabilir hiç fark etmez nasıl kolayınıza geliyorsa. Şöyle bir keseceğim ben, göz kararı çift kat yapıyoruz, uçlarında gelecek şekilde ve karton aralarından geçiriyoruz. Bu şekilde. Şunu biraz çekeyim. Şimdi hepimiz sarmaya başlayacağız. Kalınlığını ya da boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. Boyutu benim için ideal. Şu an siz küçük bir püskül isterseniz küçük karton ayarlayabilirsiniz. Büyük isterseniz büyük kesebilirsiniz. Daha büyük püsküller de yapabilirsiniz. Hepsinin mantığı aynı. Aynı yöntemde bir sürü püskül yapabilirsiniz kısacası. Ben videonun kısa olması açısından çok kalın bir püskül yapmayacağım bugün. Sıkmak istemiyorum sizi çünkü. Bu kalınlık iyi benim için. Kısında bıraktığımız ütlere şunu, şu şunu, şunu tutarak. Bu <gülüyor> şekilde bağlayacağız. Ama şu kısmı, burası olacağı için burayı çok uzun tutmanızı tavsiye etmiyorum. Sararken sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden şöyle elimize düğüm atıyoruz. Çok iyi sıkıştırmamız gerekiyor çünkü bunlar naylon ipler olduğu için bu şekilde iyice sıkıştırmamız gerekiyor. Ben şu an. Yani şimdi rahat olması açısından hemen da keseceğim. Şunu biraz yakacağım. Açılmaması açısından. Ve çıkartıyoruz. Bu şekilde oluyor. Daha sonra Bundan sonra son bir işlemimiz kalıyor. Burada hemen kısaca göstereyim. Şey Tekrar şöyle bir iş kesiyoruz. Boyut önemli değil. Biraz uzun olması gerekiyor sadece. Püskül püskülün boyutuna göre. Şurada. emeğe başlayacağım. Bunu düğüm atarak da yapabilirsiniz. Ben şu an düğüm atmakla uğraşmayacağım Şöyle. Bu şekilde saracağız. Zaten ilk başta sarmayı yaptığım zaman burası çok rahat sarılıyor. Bu yeterli. Tekrar buraya düğüm atıyorum. İğneyle yapmak isteyenler iğneyle de yapabilirler bu işlemi. İğneyle ile düğüm atmayı bilenler değilim daha doğrusu. Ben düğüm atmayı tercih ediyorum ama tabi 2-3 kere düğüm atmak gerekiyor. Çünkü bunlar naylon ip dediğim gibi sağlam olması açısından. En son işlem olarak gene şuradan keseceğim. Şu kalan kısmı garanti olsun diye yapacağım. Daha sonra püskürümün boyutunu... Püsküvümüz hazır. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.